arkadaşlar bugün sizlere iyi bir haberim var e, Stu'yu aldık şu anda görmüş olduğunuz gibi e, bir 6 rütbe falan yaptım 4 seviye yaptım şu anda çok yükseltemedim ama e, bununla da savaşırsan öğrensin serisinin 3. bölümüyle stoda oynayacağız arkadaşlar ve bay bay